Merhabalar, bugün fırından mis gibi çıkmış pide tarifimiz var. Malzemelerimiz, bulamacı ilk önce yapacağız. Malzemelerimiz 500 ml su, kaynamış olacak. 100 ml su, su da içme suyu kullanıyoruz oda sıcaklığında. 5-6 yemek kaşığı da un katacağız. Suyumuzun soğumasını bekleyeceğiz bulamaç için. O sırada da ekmek hamurunu tutmaya başlayacağız. 500 ml su. Bir tane ye ya yaş maya 25 gram ya da kurmaya instant maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Dokuz su bardağı un. Unumuzu ilave ettikten sonra tezgahımıza ortasını açıyoruz. Oda sıcaklığındaki 500 ml kadar yani yaklaşık iki buçuk su bardağı suyumuzu ortasına boşaltıyoruz. Şimdi toparladıktan sonra hamurumuz biraz cıvık olacak. Mayamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da tuz ilave edeceğiz. İçine doğru katlaya katlaya yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz toparlandı. Dinlenme için, yarım saat dinlenme için kabımıza alıyoruz. Şimdi bulamaçı yapıyoruz kaynatmış olduğumuz 500 ml suyu, yani 2,5 su bardağı suyu beklettikten sonra soğumasını, 5-6 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. 500 ml kadar suyumuz var. 100 ml de normal su ilave edeceğiz. Şimdi bunu hızlıca köpüyoruz. Dilerseniz pidenin üstüne 1 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi ilave edebilirsiniz. Bunu en son pidemizin üstüne süreceğiz. bekliyoruz Yaklaşık yarım saat 40 dakika beklettiğimiz pide hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Gayet iyi kabarmış. Çok az un alacağız tezgahımıza. Hamuru çok kırpalamadan, bakın çok sert bir hamur değil zaten. Kırpalamadan eşit parçalara bölmeye çalışacağım. Eğer evde tartınız varsa tartıyla da yapabilirsiniz. Bundan tırnak pide de yapabilirsiniz bu hamurdan. Biraz bulamaç dökeceğim. Yapmış olduğumuz pidenin üstüne çok az bulamaç sürdüm. Bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezini sulandırıp üstüne gezdireceğim. Kızarması için. Ve üstüne susam ilave edeceğim. Susamı kavrulmuş ya da normal tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre istediğinizi. Yaklaşık pişme süresi 20-25 dakika. Fazla tutmayın kuruyabilir çünkü. Şimdi susam döküyoruz. İsterseniz üstüne çörek otu da ilave edebilirsiniz. Pidemizi pişmek üzere fırına gönderiyoruz. Fırının içine yarım kase kadar su koydum. Buharlıkları pişmesi için. Pişmiş pidemiz doku testini yapıyoruz oruçlu olduğumuz için maalesef tadına bakamıyoruz Sıcakken sürüyorum bıçağı Bakın Zumanın üstünde Afiyet olsun